arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosuyla sizlerleyiz. Bu eğitim videomuzda sizler arkadaşlar. Ee, bir yapının özellikle e, database mimarisindeki yapıları nasıl yapabileceğimizi ve bunun e, bir örneğin arkadaşlar şu an e, kategorileşme kategorilerle alakalı kitap sektörünü baz aldım. Şu an misal Burada gördüğünüz üzere ilgili ana kategoriler var. Bir de bunların alt kategorileri. var. Mesela Ales kitapları. Ales kitabının adı ne var? Alt kategori olarak. Konu anlatım, soru, yaprak test, deneme, çıkmış sorular ve Ales cep diye bir şey koymuş. Mesela alt kategorisi bunlar arkadaşlar. Konu anlatımı bastığınızda alt kategori var mı? İlgili firma isimleri vermiş. Şimdi Şuraya gelelim. Ana kategorimiz arkadaşlar şu kategoriydi. Şu kategorisi arkadaşlar aslında bizim ilk başta geldiğimiz şu kategoriyi açılasa eğer göstereyim. Şunlar arkadaşlar şuradakiler ana kategori. Ekpsc, alsdgc, ydc ve benzeri, ve benzeri arkadaşlar. Bu ana kategori. Yani şuradaki. Bir alt kategori ise arkadaşlar buranın içerisine girdiğimiz şu alt kategorilerde bunlar arkadaşlar. Şimdi alt kategorileri nasıl ana kategoriyle bağladığımız bağlıyoruz derseniz arkadaşlar. Burada ana kategori ID'si veriyoruz bir tane. Sonra da alt kategori adını veriyoruz. İşte bu alt kategorinin ID'si. Yani buradaki ID'lerle bunlar haliyle birleşmiş oluyor. Yani veri çekerken de buradaki ID'ler şuna eşitse deyip verileri de ana kategorilerle beraber listeleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada kademe kademe bir e, database oluşturacağım arkadaşlar. Ben kita, özellikle e, kitap sektörüyle alakalı... Ee, ana kategori alt kategori tarzında bir e, mimari şema oluşturup e, bunu da GitHub hesabımda gitab.com sliceebubekir ebubekir arkadaşlar şöyle göstereyim direkt e, GitHub hesabımda bu yapıyı görebileceksiniz arkadaşlar şu an hali hazırda 146 tane projem varmış repom varmış dediğim gibi burada görebileceksiniz bu videomuzda bu kadardı. Bizharmonic eğitim videomuzda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler diliyorum arkadaşlar.